7 ile 253'ü çarpalım. Bir önceki örnekte de yaptığım gibi, önce bu işlemi baştan yazacağım. Büyük sayıyı üste yazalım. 253 büyük sayı. Ve sonra da küçük sayıyı onun altına yazalım. Yalnız 7'yi birler basamağına denk getirerek yazmamız lazım. Buna dikkat edeceğiz. Ve son olarak çarpma işaretini de koyalım. Şimdi bu işlemi 253 çarpı 7 olarak okuyabiliriz ve biliyoruz ki bu 7 çarpı 253 ile aynı şey. Şimdi hazırız, artık çarpabiliriz. Aslında yapacağımız şey çok basit. 7'yi sırayla bu rakamlarla çarpacağız ve taşıma işlemini doğru yapmaya dikkat edeceğiz. Hepsi bu. 7 kere 3 ile başlayalım. 21 eder. Öyle değil mi? Buraya yazalım. 7 kere 3 eşittir 21. Bunu aklımızdan da yapabiliriz. Sadece bu sayıların nereden geldiğini göstermek istiyorum. 21'in 1'ini buraya yazalım ve 2'yi onlar basamağına taşıyalım. Şimdi 7 kere 5'e geçelim. Çarpım tablosundan da hatırlayacağınız gibi 7 kere 5, 35 eder. Ama unutmayın elimizde bir de 2 vardı. 35 artı 2, 37 eder. 7'yi buraya yazalım, 3'ü... Yüzler basamağına taşıyalım. Son olarak 7 kere 2'yi hesaplamamız lazım. 7 kere 2'nin 14 olduğunu biliyoruz, değil mi? Ama buraya hemen 14'ü yazamıyorum. Çünkü bir de taşıdığımız, bir önceki işlemden taşıdığımız 3'ümüz var. 14 artı 3, 17 eder. O halde buraya 17 yazmamız lazım. Ve sonuca ulaştık. 253 çarpı 7, 1771 eder.